Bugün 13 Kasım 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz balık burcundaki ay güne hassas ve değişken enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay akrep burcundaki Merkürle üçgen boğa burcundaki Uranüs ile olumlu açı yapacak duygusal ve zihinsel yaratıcılığınız öne çıkarken günlük yaşamda farklı heyecanlar hissedebiliriz sezgilerimiz ve empati gücümüz karşılaşabileceğimiz iletişim problemlerinde çözüm bulmamızı da kolaylaştırabilir Bugün Akrep Burcu'ndaki Merkür ile Boğa Burcu'ndaki Uranüs arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. Hızlı ve beklenmedik yeni haberler ve bilgiler heyecan yaratabilir. Hızlı düşünebilir, ilginç fikirler üretebiliriz. İletişimlerde sabırsız ve dürtüsel tavırlar zaman zaman gerilim yaratabilir. Özellikle sinir sistemimiz daha duyarlı olacağı için anksiyete ve stres kontrolümüz zorlaşabilir. Akşam ve gece saatlerinde Balık Burcu'ndaki Ay Neptünle kavuşarak Akrep Burcu'ndaki Güneş ile üçgen açı yapacak. Duygusal hassasiyetimiz ve sezgilerimiz yoğunlaşabilir. Çevremizle iletişimde daha empatik olabilir, önemli paylaşımlar yapabiliriz. Duygu ve düşüncelerimizi gece saatlerinde dengede tutabiliriz. Bilinçaltımızın ve süptüel kavramların üzerimizdeki etkisi artabilir. Zaman zaman hayalci ve dalgın olabileceğimiz için dikkat gerektiren konularda zorlanabiliriz. Ruhsal ve manevi konulara odaklanıp iç dünyamıza yönelmek önemli farkındalıklar verebilir.